Bu videoda bu üç rastgele sayının buradaki sayılara bölünebilme durumunu test etmek için bazı yöntemler kullanacağız. Hemen başlayalım. Bu sayıların 2'ye bölünebilirliğini test etmek için sayının birler basamağının 2'ye bölünüp bölünmediğine bakmamız kafi. Buradaki birler basamağı 2'ye bölünür, o zaman bu sayı 2'ye bölünür. 0, 2'nin katı sayıldığı için bu sayı 2'ye bölünebilir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Burada çift bir rakam varsa, ki 0'ı çift sayıyoruz, sayı 2'ye bölünür. Şurada Şuradaysa 2'ye bölünebilir bir rakam yok. Bu 5, yani 2'ye bölünemez. O nedenle buraya 2 iki yazmıyoruz. 2'ye bölünmeyi bitirdik, şimdi 3'e bölünmeye geçelim. 3'e bölünebilir olup olmadığını bulmak için, bu rakamları, sayıyı oluşturan rakamları toplayıp, toplamın 3'e bölünebilir olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Bunu yapalım. Hemen örnekle gösterelim. 2 artı 7 artı 9. Bunu yazalım. Artı 9 artı 5 artı 8 artı 8. Bu ne olur? 2 artı 7 9 eder. 9 artı 9 18 artı 9 27 artı 5 32, 32 artı 8, 40, 40 artı 8, 48, ve 48, 3'e bölünür. Emin değilseniz, yani 48'in 3'e bölündüğünden emin değilseniz, bu sefer 48'e aynı işlemi uygulayın. 48'e oluşturan rakamları toplayın. 4 artı 8, eşittir 12 ve 12'nin de 3'e bölündüğünü biliyoruz. Ha, bilmiyorsanız, 12'ye de aynı şeyi yapalım. 12'yi oluşturan rakamları toplayalım. 1 artı 2 eşittir 3. Yani bu 3'e bölünebilir. Şimdi bu rakamları toplayalım. 5 artı 6 eşittir 11. 11 artı 7 eşittir 18. Artı 0 eşittir 18. 18 3'e bölünebiliyor mu? Hemen 1 ve 8'i toplayalım. Ne eder? 9 elde ederiz. Rakamların toplamı 9 olur ve 9 da 3'e bölünür. Yani 18, bu da 3'e bölünür. Bilmeniz gereken kural şu. Sayıyı oluşturan rakamların toplamı 3'e bölünürse, sayı da 3'e bölünür. Şimdi bu rakamları toplayalım. 1 artı 0 artı 0 artı 7 eşittir 8, değil mi? Artı 6 eşittir 14 artı 5 eşittir 19. 19, 3'e bölünmez. Bu sayı için 3 yazmayacağız. 3'e bölünmüyor. Şimdi 4'e bölünme kuralını deneyelim. 4 için son 2 rakama bakıyoruz. Son 2 rakam 4'e bölünür mü? Bu sayıya baktığınızda hemen Tek sayı olduğunu fark edersiniz. 2'ye bölünmüyorsa 4'e hiç bölünmeyecektir. Bu sayı ilk 3 sayının hiçbiriyle bölünmüyor. 88 4'e bölünür mü? Aklınızdan bile yapabilirsiniz. 4 çarpı 22 değil mi? Yani bu 4'e bölünür. 60 bölü 4 eşittir 15. 60'tan da 70'e 10 gidersiniz. Yani 4'e bölünmez. Bölme işlemini kendiniz de deneyebilirsiniz. 7 bölü 4, bir kere, çıkarınca 30 kaldı. 7 kere 4, 28, kalan 2. Yani 4'e bölünmedi. 5'e bölünebilmeye geçelim. Bunu bildiğinizi düşünüyorum. Son rakam 5 veya 0 ise sayı 5'e bölünür. Bu 5'e bölünmez, bu 5'e bölünür. Bunun son rakamı 5. Sonunda bu sayı bölecek bir sayı bulduk. 5'e bölünür. Şimdi 6. 6'ya bölünme kuralına en basit haliyle 2'ye ve 3'e 2'ye ve 3'e bölünme olarak düşünebiliriz. İkisine de bölünebilir olması lazım yani. Çünkü 6'nın asal çarpanları 2 ve 3. Bu sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünür. O zaman 6'ya da bölünür. Bu sayıda hem 2'ye hem 3'e bölünür, yani 6'ya bölünür. Sadece 2'ye veya sadece 3'e bölünebilen bir sayı için bunu söyleyemeyiz. Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilir olması lazım. Buradaki sayı ne 2'ye ne de 3'e bölünebilir. O nedenle 6'ya da bölünemez. 9'un testini yapalım. 9'un testi 3'ün testine çok benziyor. Rakamları toplayın, toplam 9'a bölünürse sayı da 9'a bölünür. Burada rakamları toplamıştık, 48 çıkmıştı, değil mi? Ve 48 de 9'a bölünmez. Emin değilseniz tekrar rakamları toplayın. 4 artı 8, 12 eder, 12 de 9'a bölünmez. Yani bu sayı 9'a bölünmüyor. Buradaki sayının rakamlarını toplayınca 18 bulduk, 18 9'a bölünür. O zaman bu sayı da 9'a bölünür. Şuradaki sayının rakamlarını toplamaya gerek bile yok. Çünkü 3'e bölünmediğini biliyoruz. 3'e bölünmezse 9'a bölünemez. Rakamları toplarsanız da 19 elde edersiniz ve 19 da 9'a bölünmez. Bu sayı 9'a bölünmüyor. Son olarak 10'a bölünebilme. Bu en kolayı. Sadece birler basamağında 0 olup olmadığına bakmanız lazım. Bu sayının birler basamağında 0 yok. Bu sayının birler basamağında 0 var. O zaman bu sayı 10'a bölünebilir, bir önceki bölünemez. Ve son olarak da bu sayının birler basamağında 0 yok. Yani bu sayı da 10'a bölünemez. Şöyle de düşünebilirsiniz, 10'a bölünebilmek için 2'ye ve 5'e bölünebilmesi lazım sayının. Bu sayı 5'e bölünebiliyor ama 2'ye bölünmüyor. Neyse siz bunu boş verin en kolay yol birler basamağında 0 olup olmadığına bakmak. Hepsi bu kadar.